Evet sevgili arkadaşlar dört değeri kardeşlerim maaşlar yaptı mı kardeşlerim iftar yaklaşıyor biliyorum bazı yerlerde iftar açılıyor iftar saatine yakın açtım çünkü belki ben de yemekten sonra isterseniz ağırlaşabilirim ne olursa olsun bir rehavet çöküyor teravih namazı var. Evet arkadaşlar sevgili arkadaşlarım iftar zamanı denk kaçtık ama hem zaman geçme açısından hem de sizlere yardımcı olma açısından görüşelim. Maaşlar ne yaptı? Ne kadar yaptı? Şu anda arkadaşlar mesajlarınızı bekliyorum. Mesajlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim'de, belediyede, kadar Güvenlik'te, Sağlık Bakanlığı'nda, Kültür Bakanlığı'nda, göç idaresinde çalışan arkadaşlar. Mesajlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, mesajlarınızı bekliyorum. Göç idaresinde çalışan arkadaşlar. Milli Eğitim'de çalışan arkadaşlar, şu anda bakıyorum mesajlarınıza. Maaşlar ne yaptı bakalım bakalım. bir. E, maaşları çok merak ediyordum. Çünkü teravih namazı var. Ondan sonra da ağırlaşırız. Emrullah Bey hoş geldiniz. Kusura bakmayın arkadaşlar. iftar zamanı yaklaştık. İki gün mesaimiz vardı. Şeyi mi diyorsun? 23. bir 1 var. mı? E, ne kadar alıyordun? Bir saniye. Kenan Bey, Emrullah Bey ne kadar alıyordu ne kadar yattı? Bana onu yazın. Kenan Bey 1875 lira yattı. İkramiye bunun içinde mi? Ne kadar alıyordun Kenan Bey? İkramiye olması lazım 250 TL. Murat Bey 1850 yattı ama ne alıyordun da 1850 yattı? Ben karşılaştırmanı istiyorum. <gülüyor> Oo kalbin içinden hangi kurumdu ya? Unuttum bak. Oo promosyon 3400 mü? Arkadaşlar ya güzel haber aldık iftar iftar ya. Ey Allah senden razı olsun kalbin içinden ya. Promosyonları çok çok kaldırmaya başladık arkadaşlar. <gülüyor> Kurumları arı yarıya harekete geçirdim. Aramadım kurum kalmadı. Göçüdarısı burada mı? Göçüdarısı burada mı arkadaşlar? Bakalım bir Karayolları 2730 yattı. 14. bölge. Bana ne yattı değil. Neydi ne yattı? Önceki ne kadardı? Şimdi ne yaptı? Fatih Bey siz de hoş geldiniz. Kalbin içinden sevindirdi bizi ya. Ey Allah razı olsun senden. 3.400 lira arkadaşlar. Keşke hepsiniz alsanız o promosyonu ya. Nusret. Maaşlar Mayıs'ta 31'inde yatacak demedim. Öyle bir şey yok arkadaşım. Ee, maaşlar 15'inden 15'ine yatacak. Belediyeler ve birçok kurum bazen biriyle 5'e arası yatırıyor. Onları da düzeltecekler. Evet Adanalı kardeş. Maaşlar yattı. Taşırınken 2024 süper. Alıyordum, yazmışsın bak. Allah Allah. 23 Nisan'a bir Mayıs kesinlikle olabilir Adana. Böyle bir tongaya gelmiş olabilirsin yani. Yani bir dahaki ay böyle bir şey yaşamayacaksın, onu söyleyeyim sana. Ferhat Bey, Muğla e, Büyükşehir Belediyesi yattı, çok güzel. E, aynı maaş mı yattı? Tamam, e, ikramiye alman lazım ama Ferhat Bey. Bayram dönünce ikramiyeni alacaksın. Tabii ki çok para değil. 300 kat 300 liralık bir ikramiye. Promosyonda banka belki Haziran Temmuz'a ödüyor anlaşma yaptıysa. Mehmet Bey 2070 lira diyor. E, 2070 lira 2095 lira yattı Ya göstergeler de biraz yansıyor arkadaşlar. E, demiştim ya 30 ila 110 arası fazla alacaksınız diye. Güle güle harca kardeşim. Yavuz Bey 1850 TL Sağlık Bakanlığı yatan para. Ama ne kadar alıyordun Yavuz Bey? 1820 falan mı alıyordun daha önce? Murat Bey, Milli Eğitim'de çalışıyorum. Eşim çalışıyor. O şey. Dörtte e, geçici işçimisiniz Murat Bey ya? Geçici işçiyseniz e, Haziran'da bir çıkış durumu var. İnşallah bir son dakika müjdesi alırız Murat Bey'de. Devamlı kolluyorum. Devamlı arıyoruz yani. Fah Fahri Bey, üzülmeyin. Aynı yatta ama bak popülist konuşmuyorum. bir. Özlük haklarınızdaki kalemlerde iyileştirme yapılacak. Her birinde. iki Yüzde dörtlük zam alacaksınız? Bunun yanında bu az diye feriyerde fıgan edildiği zaman e, ne olursa olsun 4C'ye de anında verilmişti. Şey alıyorsunuz. Seyyaren zam alıyorsunuz. 150 TL falan. Kenan Bey 1860 lira. Yok 1600 mu? 1600 lira asgari ücretti. He, o mu yaptı Kenan Bey? Onu yazar mısınız? Arkadaşlar önceki maç sonraki maç Bana kıyaslamalı yapın. E, Enes Batur. Enes bizim maaş bile yatmadı promosyonda da hiç ses yok. Hangi kurum merak ettim göç idaresi mi? Ben orayı aradım da göç idaresi gelince yazacağım ona Mehmet Turna bir de şey arkadaşlar şirketler aradım o paraları bizde kalmayacak diyorlar vereceğiz diyorlar. İçeride kalan paralarınızı alacaksınız arkadaşlar onunla ilgili baskı yapın tamam mı? Baskı yapın içeride kalan para diye bir şey yok aradım ben. Büyükşehir Belediyesi kardeşlerim içeride para falan bir şey yok. O paralarınızı vermek durumundalar Hasan Şimşek, 2000, e, Mehmet Turun'a burada hocam yazdım. Ne yazdın? Bakalım ne yazdın? Tekrar he. he tamam işte arttı Mehmet Bey. Sizin göstergeden dolayı inşallah daha da artacak. Birkaç ay sonra kalemlere zam gelecek. Ya, özlük kalemlerine zam gelecek. Yakacaktır. E, yani çocuk yardımıdır mesela. 25'ten 35 yapılacak. Hasan Şimşek 2290 oluyordu. 32 aldı. Aynı. He, beş mesai mi var? Hmm. O zaman sen 23 sana 1 Mayıs'a da mı tuttun? Onlar sayılmadı Aslan Bey. Adanır. Gençlik spor, güvenlik mesai yok. 23 Yusana 1 Mayıs yok. Evet Adanır Bey. 23 Yusana 1 Mayıs'ın olmaması bu seneye mahsus. Bir dahaki sene mutlaka olacaktır. Bakın mutlaka. Adam, adam Çok teşekkürler Kenan Bey. Emrullah Bey. Ee, 1.850 alıyordun, 1.925 yattı demiş, ee, tamam, aynı beklediğim zamlar, ee, diğer kalanlara bakın arkadaşlar, yanlış anlamayın, izlemeye bile gerek yok, ya işte aynı maaşla geçeceksiniz, maaşlarda düşme olacak, şu olacak, bu olacak, ben ne dedim, geçen ay dedim, 30 lira, 110 lira arası göstergelerden dolayı zam alacaksınız dedim. E, kalbin içinden, evet arkadaşlar, hepinizde şunu sözleniyorum, kalbin içinden rekor kırdı. Hangi vilayetti? Van mıydı? Kalbin içinden neresiydi? Arkadaşlar 3.400 lira para aldı ya. Yani iyi para alındılar. Allah gerçekten bayramı bayram gibi girdi. Bir, bir ikramiye alırsan işin iş kalbin içinden. Murat Yener 1.600'ü çalıyormuş. 1.850. Allah bereket versin. Güle güle harca Murat Yener'e. Belediye de miydin? Allah sizden de razı olsun kalbin içinden. Çok güzel. Yani baskılarımız sonuç veriyor kalbin içinden. Kurumları aramam sonuç veriyor. Her ne kadar burada dörtleri kardeşlerimizin özü bana sahip çıksa da genel ekseriyeti burada bulunmasa da biz onlara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Yani bizim haddimize değil sahip çıkmak. O anlamda değil. Konularınızı hatırlatma anlamında diyorum. Respit tatillerde ve gece mesaisi yokmuş. Bu nasıl oluyor? Arkadaşlar zamanla oturacak. Enes Bey sabredin gerçekten. Özellikle resmi tatiller sorunu derhal çözülecek. Görüşmelerinde bu müjdeyi de vereyim. Ne dedik de çıkmadı. Memura ben ikramiye olacak dedim. E, Sayın Cumhurbaşkanımız İngiltere'de açıklama yaptı. Ağzından kaçırın. Ama seçimi, seçime yakın verecek bunu. Bayrama yakın verecek yani. 19 Mayıs mesai var mı? Hayır Adanır Bey. Evet evet. Mesai hakkı şu anda yok size. 2290 alıyordun. 312 aldım. 5 mesai evet onu okumuştuk. Yani Hasan Bey bir dahaki ay benzin değişecek durum. Ben aşağı almayacağınızı ve maaşınızın devamlı artacağını yani belli aralıklarla artacağını alt ayda bir belli kalemlere zam geleceğini hükümeti bu konuda destekleyeceğini düşünüyorum. Zafer Bey hangi kurum ya? Maaşlar neden yatmadı? Nerede, hangi üniversite veya belediye bu? De, de. Ee, Kenan Bey ne demiş? Milliyetimdekiler kadroya geçmeden mi? baş geçmedi mi? Ya geçici işçi geçiyor arkadaşlar. Milliyetim biraz daha katı. bir düzenlemeler yapıldı, hala onlar geçici işçi olarak Milliyetin bakanını aradım. Bana dörtleri demediler. Geçici işçi de dediler. Yani bunu da size söyleyeyim. Mehmet Turna biz geç göçü. Evet Mehmet Turan, maaş almadın değil mi? Üç gün içerisinde bir düzenleme olacak arkadaşlar, göç idaresi. Üç güne probleminiz çözülecek. Duydun mu sesi mi Mehmet Bey? Promosyonlar geçmişe dönük, zam farkları var, hala yapmadı. E, promosyon kurumla, yani senin çalıştığın kurum var ya bina. Ya onların hepsi bir, bir elden anlaşma yapıyor genel müdürlükte ya da mesela... Fatsa Devlet Hastanesi diyelim. Fatsa Devlet Hastanesi, Fatsa Devlet Hastanesi'nin bağlı bulunduğu kamu bankasının veya özel bankanın temsilcisiyle masaya oturuyor. Ahmet Bey, e, hocam 2700 aldım geçen ay, bu ay 3200. Güle güle harca belediye mi diyecektim belediyeye. İçinde e, ikramiye ücretim var, güle güle harca. Belediyede teşekkür ediyorum ikramini yatırdığı için. Enes Batur, Sağlık Bakanlığı. Hmm. Sağlık Bakanda para çok ya. Sorun olacağını sanmıyorum Enes Bey. Yani bence en kısa zamanda sorun çözülecektir. Meryem Kılıç. Bizler de çalışıyoruz. 3 yıllık banka provosyonu 545 TL. Meryem Hanım, en cimri banka size rast gelmiş. Yani böyle bir şey olamaz. Gerçekten 545 lira 3 yıllık çocuk gibi bir rakam yani. Çocuk rakam bu. Hangi banka olduğunu öğrenebilir miyim? Akbank mı? Garanti mi? Hangisi? Hasan Şimşek. Ne demiş? Evet demiş ama ben ne demişim Hasan Şimşek'e. Evet gerçekten Hasan Şimşek artışınız olacak. Allah'a şükür bir sorunsuz geçtiniz bu devreden. İnşallah böyle devam etmenizi dilerim Hasan Bey. Mehmet Bey, iftara geçen var mı arkadaşlar? Benim iftar bakalım kaçta? Bir saniye. İlk gün... Ee, bakalım kaçta Ya Ben normalde 8'de diye biliyorum da İftar kaçta arkadaşlar sizin İftarları da yazar mısınız Enes Bey promosyon almaz mısın Devlet hastanesindesin ya ya doğru kesin alacaksınız Kalbin içinden maaşı 1860'dan 2060 olmuş Allah bereket versin kalbin içinden Bu ay sen 5 milyarı geçtin Allah bereket versin Adanus ne inandırıcı değil hemen söyle ben içtenlikle cevaplayayım. İzmir değil mi kalbin içinden? Oo, çok güzel çok güzel yerdesin. Ben de Denizli. Denizli Ege'deyiz. Kalbin içinden iyi yani Ege bereketi yansımış. Emre Bey 2400 alıyordum. 2700 olmuş. Allah bereket versin. Belediye mi diyecektim? 2,5 günlük tehdiye var içinde. Sağlı Bakanı. Oh, hangi hastane? Merak ettim ya. İki günlük tediye var. Ya onu merak ettim. Tediye veren devlet aslanları başlamış arkadaşlar. Yatmadı yatmadı. Zafer Caner hangisi? Bak kurumu da yazın. Allah rızası için yazın ya. Kurumu yazın. Ben arıyorum yani gün içinde ve rahatsız ediyorum adamları. Yatırmaları için en azından motive ediyoruz. Ee, bir tepki olduğunu görüyorlar. Mehmet Tekir, 1770 1777 alıyormuş. Tamam. Allah bereket versin. Belediye de misiniz? Mehmet de kalem yazar mısın? Belediyesin değil mi? Mehmet şük ya hocam ikram ne zaman yatacak? Hangi kurum? Hakan Karaeski ben aynı maaşı aldım yol yemek için 2400. Hakan Bey şükredin e, kalemlerde bazı kalemlerde sıkıntı olmamış. Bundan sonra artış, bundan sonra artış sizin için her şey. 1 Mayıs 23 Nisan'da çalıştım 2400 aldım. Ben önce ne alıyordun Erdem Bey? Zafer Caner iş kurda çalışıyormuş. İşkur niye böyle yapıyor ya? ya İşkur'da biraz ee, bu işi düzenleye maaşlarla ilgili arkadaşları sıklasanız. <gülüyor> Onları biraz sıklasanız. Özkara Özen 4'te daim işçi kadrosuyla taşerondan geçmiş olduğunuz sürekli işçi kadrosu farklı mı? <gülüyor> Tabii ki. Zamanla göreceksin gömlek farkını. Artışlardan, ek kalemlerdeki artışlardan iş güvenceli hissedeceksin. Kenan Akan evet geldik Kenan 15 günlükler içeride bu parayı sahipler mi ciziyorlar Bey? Yaradık. 5 günlük ikramiye yok. Artı iki yıl 900 peşin ee, imza attınız. Hmm. Şey promosyon mu bir? Ee, Kenan Akan tam cimri yerel astmışsın. 15 günlük paranız verilecekmiş bir gün olsun. 5 günlük ikramiyeniz yatması gerekiyor belediyesi. İkincisi de e, promosyon gerçekten düşük olmuş ama gene bir an önce yatırın bayram dönünce size merhem olacaktır. 2095 aldınız değil mi Mehmet Turna? Göç İdaresi değil mi? Oh be şükürler olsun ya. Mehmet Turna görüyor musun ya? Göç İdaresi'ni araya araya sonunda yatırttırdık parayı ya. Daha önce ne alıyordum? Ktafer Canel İşgür, Yunus Emrak Yol, 2500 aldım, aynı. Tamam, artışı geçeceksin. Tamam Yunus Bey, kalemlere zam olacak ya, ya çocuk yardım vesaire yardımla bunların hepsine zam gelecek. Yani bu şekilde kalmayacak çünkü kabul edilmeyecek bir tutarda bırakılmaz. Yüzde dörtlük zam da size bir yol trafiği için denildi. Yüzde dörtlük zam, sadece hiçbir zam olmayacak diye bir şey denildi ki ya. Size seyyarın olur, enflasyon farkı eklenir. Hepsinde bir değişiklikler olacaktır inşallah. Kasımpaşa. Hocam benim 3.240 maaşım içinde promosyon yokmuş. Önümüzdeki hafta içi yatacakmış. O da çok güzel. Allah bereketlensin. İkrami olur. Dikkat et. 2018 İstanbul. Daha önce de alıyordun Ahmet Bey. He 2018 miydi? Anlayamadım ki onu. 2018'de 3.240 girmişse sen ek paralar aldın. Yurtkırı'da maaşımız 140 geçtiği için yol yemek ücreti verilmiyor. Ya yolu verebilir Engin ya. Engin Bey ne kadar aldın ne kadar alıyorsun onu çok merak ettim. Özgar Özen Denizli Çevrildesin. Oo, vay maşallah yakınız. Enes Bey Aslanede çalışıyorum. Promosyonla ilgili hiçbir çalışma yok. Ne yapmamız gerekir? Promosyonla ilgili idarecilerinizi, sendikacılarınızı devamlı kulis yaparak harekete geçirin. Devamlı kulis yaparak bunları rahatsız edin. Ondan sonra da doğru bankaya doğru yönlemelerini sağlayın. Denizli AFAD, lojistik destek. Evet, hemşerim. Denizli Afat demişsin. Depo maaş yatmadı. Yani orayla alakalı hiç görüşmem olmadı. Geçen ay yattı mı? Mehmet Bey geçen ay yattım. Onu öğrenmek istiyorum. Hakan Karayeski ve ne kadar yattı Mehmet e, aydınca? Hakan Karayeski. Hocam belediye promosyon yok mu? Zam yok mu? Sade maaş aldık. Belediyede promosyon 5 günlük yatması gerekiyor. 15 günlük yok taşeron verdiği maaşın aynısı yattı hocam. Çünkü maaşı düşmeyecek Hakan Bey. Maaşı düşmeyecek ama Bundan sonraki kalemlerde zam olacak. Yani önceki şeylerimi dinleyin gerçekten. Bunlar dolu söylüyorum yani. Kafadan söylemiyorum. Bunlar hem deneyim hem edildim bilgiler, izlenimler ve bunun neticesinde olacaklar. Hocam, tamam. Ee, üniversite hastanesi hocam? Mehmet Tekin. Neredesiniz? Hocam yine şükredelim. Ee, neye şükredelim zaten? Taşını aldığım aynısı. Şöyle Hakan Bey. Şöyle diyelim. <gülüyor> Nasıl desem. Şimdi... Herkesin iyi dinlemesini istiyorum. Aynı maaş alan özellikle arkadaşlar da edenlere. Şimdi siz geçerken e, dendi ki aynı maaşta olan geçenlere dendi ki aynı maaşta geçeceksiniz. iş güvencesi için şimdi geçiriyoruz. Son hakkınız olacak. <gülüyor> şimdi siz iş güvenceli geçtiniz. Eskisine göre kat kat güvencelisiniz. Ve e, şu anda sizin alacağınız ek ödeneye söylüyorum. Nasıl yağmur yağdığında Yuvarlak tas gibi bir kova başınızın üstünde olduğunda su dolar. Bu dört dedir. Taşarön bak tepsiyi aynı eşit ücret olarak alın. Hani tepsiyi eşit maaş olarak alın. Birisi de düz. Yani yana doğru saçakları var aşağı doğru ile. Yağan yağmur aşağı akar. Siz de normal tepsiyi aynı ücret baz aldığımızda. Akan yağmur kova gibi olan da dolmakta. Ama sac aşağı bakan da akmakta. Şimdi aynı maaşı alıyorum deyip ne fark etti deyip üzülenler bu kovanın su dolduracağını farkında değiller. Bu kovanın su doldurduğunu 4C'ye ve 4B'ye bakarak en iyi anlayacaklardır. Bu arkadaşlarımızla görüşsünler. Şimdi daha iyi açıklayıcı oldu mu Sayın Akabey? Mehmet Ekim 1770 alıyordun 2090 alıyorsun. Çok güzel. Eee 1770-2090 Çin'de ne var acaba bunun? Allah Allah Mehmet Bey sen e, Bodro'yu aldırma yani Normalde artışın 1870 falan olması lazım Sana bir ödeme mi yapıldı ikramiye gibi? Hocam önce sendika başkanıyla Görüştük resmi olarak herhangi bir müdahale edemeyiz Dedi mesela bir sıkıntı olmuştu Bu konuda ne yapabiliriz? Şey promosyon mu Mehmet Bey? Ayşegül Hanım buyurun 1545 iken 1650'dir. Tamam dediğim artışlar, göstergesel artışlar oldu. Evet. Vakıfbank niye böyle cimrileşti ya? 570'deki ya? Bir de bunu taksite böldü dö deme. Ercan Batur, e, usta ilçe belediyesinde çalışıyorum. En son şirket maaşım 2200 liraydı ama yeni şirkete geçince maaşımız yatmadı. Belediye iktisali teşekkür şirketine geçtiniz. Maaşınız yatmadı. En son maaşı ne zaman aldın Ercan Bey? Nasıl başa? 2018 zaman vakti. Evet. Aa dur. Evet evet. Şimdi ben bakayım hele. Kaç okunu yazan ya? Ben bakayım bir saniye. Ya ben namaz namaz kılıyoruz da hani. Oluç oluç. Namazan. Saat vakti. Arkadaşlar, şeye bakacağım da denizli iftar vaktine adınız isteyeyim. Hemen bakıp dönüyorum. Ee, İstanbul değil Denizli Denizli. Kadın şimdi Denizli. Denizli iftar vakti. 18. Öyle çok susayan var mı arkadaşlar? Ben çok susamadım. Çok da acıkmadım. Yani. Ama akşam ne yaparım bilmiyorum. Sofrayı, <gülüyor> sofrayı kaldırabilirim yani resmen. Aa, akşam 8'de. Arkadaşlar daha var bizim ya. İnan var ya benim bir anda gaza getirdiniz. <gülüyor> ee, Emrah Bey maaşlar farklı. Ne zaman belli olur hocam? Devlet hastanesinde çalışıyorum. Maaş farkları. Ya şöyle. E, siz Temmuz, var ya, Temmuz'da bir 104'e de alacaksınız. Hükümetçilik aynı hükümet gelirse mesela şöyle olacak. Bir teşekkür şeyi olarak sizin de katkı sunduğunuzu düşünerek Yüzde dörtlük zam az diyecekler. Tentikalar diyecek, ekstra diyecek, işçiler diyecek. E, Temmuz'da size belki seyyahına bir zam ekstra belki ödenecekler. Ama en geç Ocak'ta 4D'ye beklediğim Türkiye Gerçekleri içerisinde kanalım adı Gerçekler Dünyası beklediğim zamı açıklıyorum. 150-200 TL. 150 normal rakam 200 biraz daha olumlu göreceğimiz rakamı verebilir, vermeyebilir. E, bu açıdan düşündüğümüzde arkadaşlar zam yani o kova örneğini dinleyen olduysa beni iyi anlayacaktır İş Bankası Gerçekler Dünya şey mi Meryem Hanım çalıştığınız yer mi promosyon mu Bulut milli eğitim için iki aylık ayrış için bir gelişme var mı Heh. Sayın Bulut milli eğitimde tık yok Milli Eğitim anlamıyorum Siz okuluşlu çalışanlarısınız En iyi anlatacak sizi kuruluştaki şeyleriniz yani, e, Fatma Hanım da söylemiş Bugün yazmış ee, Milli Milli ben yarın arayabilecek miyim ya yarın biraz öğleden önce arayabilirim. Tamam. Son bir arayalım artık yani şöyle sık sık aramayayım dedim. Bulut yarın arayacağım tamam mı? Evet Hüseyin Bey işte Mehmet Aydıncı evet ya 2460'la çok güzel. Çok güzel güle güle harcayın Mehmet Bey. Hüseyin Bey aleykümselam kurum belediye çalışanı çöp işine dağıtım yeri gezmeye geldi. Evet. Evet, kamyonlarına baktı, bakıp gitti. Ya olabilir, olabilir arkadaşlar. Çok takılmayın. Çok takılmayın. Herkes aynı beş parmağın beşi bir değil Hüseyin Bey. Siz kendi kadronuzun gelişim ve özelliklerinin güçlenmesine bakın. Yazı gönderemiyorum, engelli miyim? Yo, engelli değilsin ya. Allah Allah, bakayım. Bakıyorum ben. Allah Allah, yo. Yok. Yok yok Aydınus Baktım engel falan gözükmüyor Ben senin yazını görüyorum <gülüyor> Hüseyin Bey Anlamak istediğin konu Biz çöpçülerin adam yerine Kamyoncular makinelerimizden daha değil Şöyle diyelim Hüseyin Bey Sen hepsinden daha dik dur Her zamandan daha onurlu durun Her zamandan çünkü siz gurur duyuracak insanlarsınız Bizlerden temizsiniz Çünkü bizlerin kirlettiği Bütün her yeri temizleyen Değerli insanlarsınız bu herkesin harcı değil. Hem de büyük bir sevap kazanıyorsunuz. Üstad alacaksınız dediğin 15 günlük neden, öde ceza neden ödeyecek? Şey içeride kalan parayı diyorsun değil mi? İçeride kalan para vereceğiz dediler. Bu ay tuttular tuttular. O öbürü aya mahsup etmek durumundalar. Öyle bir şey yok. O para onlarda kalmayacak. Sizin hakkınız. Ben aradım en son öyle dediler. O para bizde kalmayacak vereceğiz. Çok teşekkürler Hakan. Örneğin beğendin değil mi? Aynı ücret düz tepsi kova tepsi düşün. Çünkü bazıları diyor ki biz ne fark ettik taşeronda kalaydık. Ya kalaydın taşeronda ya keşke imkan olanların bazıları kalsaydı öyle bir kanun. Derdik yani böyle insanları da kendini paralıya Kova gibi bir teneke olduğunda su tutar. Bu dört değedir. Biriktirir. Ama taşeronda dünya kadar su yarasın birikmez. Ne hakkın gelişir öyle kalırsın. Dört değerin kıymetini bilin bırakmayın. Çigortalar yatmadı daha. Yani büyük bir matematik hatası. Hasan genelde gerçekten matematik hatası. Maaşlarla ilgili bir şeyler soruldu. Ters cevap aldık. Niye alacaksın ki Mehmet Bey ya? Ne diyorlar? 1750 alıyordum. 2280 aldım. Devlet hastanesi. Şey olabilir ya. Salih Bey tehdiye almış olabilirsin mi? ikramiye Onu sordun mu? İçinde olabilir. Artış o kadar olmaz. Bak yanıltmasın seni Salih Bey. Yani. He, iki mesai var. Bakalım. iki mesai koyayım içine. Hayır hayır. İçinde yine bir şeyler var Salih Bey. Maaş değil. Adana Büyükşehir Belediyesi. Evet Adana'yı aramamız lazım ya. Adana ya. E diğerlerini aldın mı Adanoz? Sadece Mart'taki o taşeron maaşı mı kırpıldı? Evet evet. Adana'da gerçekten işler durum çok şey ya. Adana'daki tüm arkadaşlara sesleniyorum. Adana'daki tüm arkadaşlara sesleniyorum. Yalnız değilsiniz. Bunu yaşayan bilir. Şimdi Ramazan gününde bir belediye çalışanının yaşadığı acıyı Sadece çalışanlar bilir. Adana'ya sesleniyorum. Kanalıma sıkı sarılım. Ne kadar çok ses her yere yayılırsak o kadar çok ses getiririz. Göç idaresinin ücretleri yatırılmasına çok memnun duydum. Demin bir arkadaşımız ma maaşların yattığını söyledi. Bir, yani ben de onunla uğraştım, aradım. Denkle de geldi ama olsun hoş oldu. Emrah Bey 2020'de sonra ne kadar maaş artışı olur? Emrullah Bey sen çok uzaklara gittin. <gülüyor> çok uzaklara gittin. 2019'da teyyanen zam alacağınızı düşünüyorum. Ya iki eşit şart, şart ayda 100-100 olur. 200 şeklinde bir zam alırsınız. %4'lük zam alırsınız. Bu da neye tekabül ediyor? 120 falan ediyor. Yani önümüzdeki aydaki artışınız Kalemlerle beraber 360, 370 TL olacak. Ya soruyorum size ya. taşırını kalsaydınız, 360, 370 TL alır mıydınız? Eğer gerçekten böyle bir nimeti, kıymeti bilinmezse, Rabbim alabilir daha, yani onu da söyleyeyim. Ya siyaset anlamında söylemiyorum bunu. Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten bu verdiği emanette, gerçekten sımsıkı bir sarılmazsanız, yarın başkası geldiğinde belki toz duman eder. Yani benim korkum bu. Arkadaşlar size verilen emanete sahip çıkın. Size emanet veren, sizi toplum içinde kadrolu bir işçi hüviyetine gözyaşları içinde sevinç gözyaşlarıyla bunu sağlayan insanlara sahip çıkın. Kişisel kurumdaki kişilerin hatalarını hiçbir zaman genel verilen nimeti veren Rabbime onun vesile kıldığı iktidara ve onun iktidar demeyelim geniş ol onun vesile kıldığı o tatlı insana Reis mal etmeye reis ne diyor reis diyor ki bir milyon insanım da kadroluyum desin onlar da mutlu olsun onlar da ya diyebilirdi ya bu kadar adama bunları veririz şöyle olur böyle olur demedi yani gözünü kırpmadan bir milyon kişiye bu imkanı verdi ileriye dönük kazanç olsun diye hayır yani engelleme ne kadar alıngansın Adanus Bey öyle bir şey yok Adanoz oruç tut tut. Adana adamı sağlamdır ha. <gülüyor> Adanın adamı sağlamdır. Harbidir. Yani inşallah e, senden isteğim e, orucunu tutmaya bak. Adam 3-5 kuruş için Survivor'da aylarca aç kalıyor. E biz Rabbimizin rızası için aç kalalım ya. Ne gibi nimetlerle kalk olunacağız. Bunu bilir şunu söylerim. Evet belediyeler çok memnun değil. Bugün dörtte olanlar çok sorun yaşadığı zamanda sabırlı olun. Kardeşler her şey güzel olacak. Sen de aklını alet ağrıttık, usta. Ya Hakan Bey niye alet? Ben sana şunu söylüyorum. Senin seyyanın da seni kimse bu seyyanın zamı senden alamayacak. Seyyanın zam. Yüzdelik zam. Ya özlükler mesela. 25'lik çocuk yardım var ya Kenan Hakan Bey. 25'lik 35 olacak mesela. 3 çocuğu olan da 30-40 tl oradan bir artış olacak. Yakacak yardım 30 liraya. Bu 45 liraya çıkarılacak. 15 lira oradan artış olacak. Ya kalem kalem. Ya taşeronken ne artacaktı? <gülüyor> taşeronken seyyenen zam mı vardı arkadaşlar? 13 günlük parayı söylüyorum Hüseyin Bey. Sıkı durun. 13 günlük parayla ilgili görüştüğüm kişiler 13 paranın verileceğini ve asla içeride kalmayacağını belirttiler. Ben bu maaşın 13 günlük paranın haziran ayında hesaplarınıza geçmesini bekliyorum. Çok zor konuşturuyorum ama ikisileri. İsim versem daha yarın bilgi alamam. Bilgi kaynağımı açıklayamam. Yarın bir gün onu deşifre edersem kimden bilgi alacağım? Kim bana güvenip bilgi verecek? Tamam arkadaşlar müjdemi verdim. Sevinçliyim şu anda. Evet. Yok, baş ağrıması yok. Şey Solu 13 günlük para ne oldu? Tamam söyledim. Kayıka promosyon ödemeleri yapılmadı. Yapılacak. Hayır promosyon bankayla anlaşmalı da şey yapılacak. E, ikrami yener tamam mı Sen bir, çok rahat olun arkadaşlar iftar vaktine doğru sizi yordum e, ilginiz için çok teşekkür ederim İftar'a doğru iyi oldu e, hepinizin kanalıma like atmanızı istiyorum beğeni atmanızı istiyorum ne kadar beğeni o kadar çok kişiye ulaşma ne kadar çok kişiye ulaşma o kadar sorun dinleme o kadar sorun dinleme o kadar çaba sarf etme bunlar da bana hem sevap olarak dönecek hem de mutluluk olarak dönecek benim işi bu arkadaşlar. Ee, Hasan Öztürk, bu ayki aldığımız 1800 TL, hani nerede 2300. He şey diyeceğim e, Hasan Öztürk, hemen sıkı dur, bir yere gitme. Sen daha önceki maaşından düşük almadın bir. İkincisi, bir kısmı ikramiye, hediyeyi aldı. Sen demik yayını dinlemedin, demek ki artışlar PDP gelecek. Koltuklarınızı sıkı tutunun. Ya öyle öyle gerçekten şey arkadaşlar kalanlara da şunu söyleyeyim rahmetli Erbakan belki yaşık biraz daha küçük olanlar hatırlamayacaktır emekliye yüzde iki yüz sıkı memura yüzde yetmiş askeri ücretliye yüzde seksenlik bir zam bilanında. zaten çoğunu da uyguladı halk onu seçmedi ya Bak, söylüyorum halk onu seçmedi he yıllar önceki olayı söylüyor Çünkü aynı şeyi de reise yapmayalım yani başkası ben başkasını da gördüm. Ee, Başkalarının zamanında nasıl işe girildiğini gördüm. Hatırı saydık güçlü zengin insanların yanından referans almadan hiç kimse giremiyordu. Kadro mu? O çok zengin olacaksın, petrolcü olacaksın, çoluk çocuğun girecek. Önceden öyleyin. Arkadaşlar emanete iyi sahip çıkın. Biz de ne kadar düzenirsek karakter olarak, yapı olarak, hak yememi olarak, insanlara iyilik olarak kendimizi ne kadar çekilirsek Toplum o kadar dücedir. Her şey bir liderden beklenir mi? Biz israfı önlersek ülke zenginler, lider mutlu olur. Yani her şeyi bir anda liderden beklemek üzgün. Sadece tek bir şeyi, tek, tek olarak bir şey istendiğinde her şey istendiğinde sadece Allah'tır. Evet, evet, evet. Ya şöyle Adanas Bey, nasıl anlatayım ya? Bağkurlu peynir çay alamıyormuş bakkaldan. Bakkaldan ee, Emeklerden dinliyorum Erbakan zamanında. Ee, ya böyle ağlıya ağlıya bakıyorlarmış. Marketteki peynirlere. Şimdi diyeceksiniz ki Bakur'da hiç mi maaş yok? Ya yani çok azalıyor. Çok. Çok azalıyor. Yani öyle bir şey ki vallahi yani demek istediğim o yani. Ee, bir gün görüyor rahmetli Erbakan. Bir çocuk görüyor. Başbakanken. Çocuk Ambulansın arkadan koşarken yanına ayak koşuyor. Bunu başbakan tabii ki hızlıca bir yerlerden geçerlerken hani caddelerden bir tali yolda görüyor veya bir yerde görüyor tam hatırlamıyorum. Ya bunu görünce hüngür hüngür ağlıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Benim yönetimimde diyor bu çocuk nasıl diyor ayağa ayak koşar diyor. Yani o ağlama başka bir ağlama. Tabii ki birkaç gün sonra ile alakalı hemen açıklamalar geliyor. Yani duygulandım çünkü 1000 lira, 1500 lira alan mesela emekli var diyelim. O zaman emekli Balkur diyelim. Örnek şu anla kıyaslıyorum. 300-350 alıyormuş. Bir anda 900'e falan yükseltmiş emekli maaşını Balkur diyor. Ne yaptı millet? Ne yaptı? Ne yaptı? Medya yayınlarına gitti, seçti. Çünkü dörtleri kardeşlerime diyorum ya. Şimdi hepiniz esaslıyor. Şimdi bu verilen nimetlerde aracı olan, sebep olan insanlara sahip çıkılmazsa, bu insanların yaptığı şeyle kölük yapılırsa Rabbim var ya, iki katıyla alır. Tekrar tek ile almaz. Evet. Toplum sağlığa geçmek istiyorum. Yardımcı olursa hastane temizlik personeliyim. Dört değeriyseniz, e, şu anda geçiş biraz bilmiyorum daha netleşir birkaç ay sonra görevlendirmeler olabilir. Sağlık Bakanlığı'na ikisi de bağlı ya. Biraz bekleyin dörtler iseniz Sayın Aydı Unar. Aziz polis, özellikle polislerimiz, bekçilerimiz olağanüstü işler yapıyorlar. Yani özellikle özel hareket polislerimiz olağanüstü işler yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah tüm mübarek günde, ilk günde duacım askerimize, polisimize Güç ve gücü daha güçlü, güçlü yapsın. Şu küffara, şu kafirlere karşı bizleri zafer içinde mutlu etsin. Zaferler içinde kılsın bizi. Tekrardan arkadaşlar hepinizin Ramazan'ını en içten dileklerime kutluyorum. Hepinizi selam ediyorum. Like ve abone olmayı unutmayın. Tamam arkadaşlar. arkadaşlar? İşte sen takipte kal Ünal. Takipte kal. Sen takipte kaldıkça İnan şey yaparız. Ee, önemli olan arkadaşlara yayın. Diğer arkadaşlarınız varsa kanalıma abone olsunlar. Benim amacım Türkiye'nin her tarafında bu işte domine etmek. Şu benim e, izlenmem vesaire abonem, like'ım e, bir on katı arttığı zaman ana haberlerden değil buradan yönetiriz. Ana haberler yönlendiremez biz yönlendiririz. Bak bunu cidden söylüyorum. Çünkü ben Vurgulu konuşuyorum, yerinde konuşuyorum. Tabii tabii. Adana büyük şehri bir konuşalım bakalım. Ramazan Ramazan diyelim güzel konuşalım diyelim, değil mi? Karpuzlar iyi mi Adana'da? Hadi arkadaşlar, ben kaçıyorum. Ben de sizi seviyorum kardeşlerim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İyilik düşünelim, iyilik olsun. Olumlu düşünelim, tamam mı? Her şey e, yeni oldu. İyi ya. Allah şanslısın. Ben karpuzda orucu açarım, yeter ya bana. <gülüyor> yani karpuzda orucu açsam yeter. Tamam kardeşim, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Benize iyi bakalım. Ancakla kalın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.